Bugün 8 Temmuz 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Akşam ve gece saatlerinde İkizler burcundaki ay Merkürle birleşerek Balık burcundaki Neptün'le dik açı yapacak ve 7.19'da boşluğa girecek. Sabah ve öğle saatlerinde karışık ve belirsiz enerjiler iletişim sorunları yaratabilir. Herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Çevremizle iletişimde yanlış anlaşılmalara ve kandırılmalara karşı da dikkatli olmamızda fayda var. Gerçeklerle hayaller karışabilir zihinsel dengesizlikler ve unutkanlıklar oluşabilir fiziksel olarak da daha hassas olabileceğinizden beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeye çalışın ay boşluktayken önemli kararlar almak ve yeni girişimlerde bulunmak çok verimli olmayabilir ay elde yengeç burcuna geçecek değişen enerjilerle birlikte özel yaşamamız evimiz ailemiz ön plana geçebilir akşam saatlerinde ay Balık burcundaki Jüpiter üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve destekleyici etkiler altında olabiliriz. Maddi manevi fırsatlarla karşılaşabilir, şanslı hissedebiliriz. Bugün Boğa burcundaki Uranüs ile Aslan burcundaki Venüs arasındaki dik açı kesinleşecek. İlişkilerimizde heyecan arayabilir, ilginç kişilerle hızlı ilişkiler kurabiliriz. Maddi alanlarda spekülatif etkiler artabilir ve sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Kişisel özgürlükler önemsenirken ilişkilerde güven ve bağlılık duygularının da test edilmesi mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.